Hepiniz selamlar. Kısabuki'de Morç'sa duvardan nasıl geçir onu göstereceğim. Hemen başlayalım. 2 Ekim'de dostluk maçında göstermek istiyorum. İllaki var şey olmasına gerek yok yani. Sarmayol olmasına gerek yok. Benimki biraz şu an Japonca dilde de. Hmm. Tamam bir gelelim. İlk başta şöyle girmeye çalışalım. İlkte biliyoruz barda ama ben ikide girecek gibiyim. Tamam. Gördüğünüz gibi duvardayız İstese beni vuramazlar Hadi Godgarden <gülüyor> Ve iyi şanslar İşte böyle Duvardayız Rahatız Çünkü istese bile kaç yük olursa olsun böyle öldürürüm ben Yani bekle beni birincilik oluyor Alandan çıkmaya tabi dikkat edelim Böyle sonda işiniz bittiğinde böyle yapıyorsunuz Sonra gaz yaklaşıyorsa eğer böyle çıkma ihtimaliniz var Böyle duvarda da kalabiliyoruz İşte böyle Her duvarda geçerli arkadaşlar bu İlla o duvar olmasın gerek yok Leon kardeş bir gelmezsen yapacağız <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tamam Leon kardeşimiz de böyle Haydi Arkadaşlar bence Mortis Max'tan da daha hızlı karakter. Sadece ip hızlanıyor. Neyse. Neyse arkadaşlar bu gidiyoruz. videomuz. Bu Kawasaki Kenzi'yi bak Bye ve bay bay.